Hocam hayır sen bana sizin saklandığınız yeri söyleyeceksin yoksa seni öldürürüz. seni yerim oğlum seni yerim. Yerim deyince korktu tabi. Böyle basıp gidersiniz oğlum var ya taban yerim oğlum sizin ye yeyim mi ha mi ye yemeye geliyorum hadi hadi basket koçum bak koçum. Hoşçakalın ben Serdar ve e, Fallout 76'ya geldiniz ve Kara Keçi'ye merhaba deyin Kara Keçi. E, Fallout 76'da bize eşlik edecek, bize dünyayı gösterecek, apalaççı dağlarını gösterecek olan karakter. Aaa şey yapamıyor muyuz? Nasıl lan? Dur dur. Tamam, 3rd şu an gidemiyoruz herhalde. Uuuu, Pip Boy! Eski model Pip-Boy'lardan. Tam olarak değil ama bayağı benziyor. Güzel. Çok hoşuma gitti. Hey hey! Amerika'yı inşa etmekle görevlendirildin. Çok büyük sorumluluk sorumluluk. Valtek seninle gurur duyuyor. Ben seninle gurur duyuyorum. Bunu duyduğunda bilmenin gerekiyor ki ben birkaç saattir yiyorum. Benim kendi görevim var. Selam, merhaba. Sonunda geldin. Bugün senin dışarı çıkış günün. Dışarı çıkmamak için sabırsızlanıyorsundur eminim. Ben gitmeye hazırım. Ee, bütün statlarımız bir şu an. O yüzden bunları önce almamız lazım bir. Perkleri de bu şekilde şey yapacağız. Her seviyede bir farklı bir perk alacağız. Bize verdikleri rastgele kartlarla. Şimdi değerli apatlarım oynadığımız, ee, bize eşlik eden kahramanımızın ismi Kara Keçi. E, kara Keçi diyorlar çünkü kara kara sakalları var. Kara kara saçları da vardı ama e, kara kara saçları döküldü Kara Keçi'nin. E, çünkü Apalatçı dağlarında hayatta kalmak oldukça zor. O kadar düşman etraftayken, o kadar vahşi e, yağmacı etraftayken. Ee, peki Kara Keçi nasıl hayatta kaldı? Çünkü Kara Keçi güçlü bir karakter ama aynı zamanda da kulakları e, her şeyi duyuyor, burnu her şeyin kokusunu alıyor, gözleri her şeyi görüyor. Nedenini de anlayacaksınız biraz sonra. Ee, perception alıyoruz. Concentrated fire. Tamam be kalsın. Ekip şu an güzel, harika. Tamam. Teşekkürler. Ee, bu voltun olayı da şey e, tabi. Sözde şey hani Amerika'yı yeniden kur, medeniyetini yeniden kur ama asıl amacı Volt'un e, nükleer bomba e, tesislerini Volt tek şirketi için güvence altına al. Tabi bu Volt'ta herhangi bir deney yapılmıyor. Volt Dwellerler üzerinde tuhaf tuhaf oyunlar oynanmıyor, sağlıkları tehlikeye atılmıyor. Tam aksine onların sağlıkları ve e, durumları göz önüne alınıyor. E, güvenlik görevlileri de bu Volt'taki bu sığınaklık güvenlik görevlileri de... E, Ölümcül silahlar taşıyamıyor. Diğer Vault'lar gibi değil yani. Sadece işteki bir durum oluştuğu zaman insanları sakinleştirmek için yumuşak silahlar diyeyim onları kullanıyorlar. Bu e, Vault'taki herkes dışarı çıktıktan sonra Vault'ta kimse kalmayınca e, içerisi artık yaşanmayacak duruma gelecek. Bütün e, fonksiyonlar ka kapanacak işte havalandırma sistemidir falan filan çünkü insanlar ona bağlı kalabiliyormuş. Ee, Yeni de tabi ee, sığınakta gerginlik yükseliyor, gerilim iyice artıyor çünkü dış dünya ile ilgili dedikodular duyuyorlar, söylen söylentiler yayılıyor. İşte ee, insanları yiyen mutantlar, ee, deriyi yakan yağmurlar falan. Tabi çoğu doğru bunların. Ulan keşke ha ha oh be Oğlum sonunda ya, holotepleri, notları falan ayrı yerlere koymuşlar artık. çok Güzel, çok güzel, çok güzel. oynat abi. Oh, çok iyi lan aşağıdan sokuyoruz seni. Voltepe. Bunu her kim dinliyorsa nereye gittiğimi bulması lazım. Ama iyi ki bunu yaptın. Çünkü sana, sana ihtiyacım var. Protokolü e, yok sayıp sana söyleyeceğim ne yapacağımı. Çünkü öğrendiğim bir şey varsa, birbirimize güvenmemiz gerektiğidir. Okay. Bombalar düşmeden önce, Appalachia dağlarında üç tane nükleer bomba testi vardı. Baştan bunun olmasına izin veremeyiz, bombaların patlamasına. Bütün bu e, bomba testlerini de güven, güven altına almamız lazım. Ama 25 yıl geçti. Dışarıda ne bulacağımızı bilmiyorum. Veya yani nereden başlayacağımızı bilmiyorum. En yakın nüfus sente merkezine gidip durumu gözden geçirmekti benim görevim. Orada kamp kuracaktım. Kendime gelecektim. Beni orada buldu. Okay. Cool. Ee, bir terminal bilgisayar hacklenmiş ama adam şey diyor. Ulan kimin yaptığını nasıl bulalım? Buradaki heriflerin hepsi üniversitelerden gelen süper dahiler falan. Şurada şey demek istiyor aslında. Bak sen bu vault, bu sığınaktaki bir insansın. Üyesin sen de bu süper insanlardan birisin. Ki yani Fallout dünyasında genelde böyle süper etkisi olan insanları oynuyoruz. Okey, kısacası bu güvenlik terminallerini anladığımız kadarıyla bu e, vaulttaki, sığınaktaki her şey güzel gidiyor, normal gidiyor. Ters şeyden bir şey olmuyor. E, sadece şeyden... Allah'ım ısmarladık, alırtın. Yey, Reclamation Day! Forest'a geldik. Evet, her defasında Bethesda güzel bir entry yapmayı şey yapmayı biliyor. Şimdi benim öğrenmek istediğim şey var, 5 dakika. Değerli aboplarım gördüğünüz gibi kara keçi her, keşi, her şeyi görebiliyor çünkü gözleri kocaman her şeyin kokusunu alabiliyor çünkü burnu da kocaman aynı zamanda burnu birazcık yamulmuş çünkü bu dünyadaki mutantlarla e, bu dünyadaki haydutlarla birazcık kapışmış ve e, ne yazık ki burnuna bir darbe almış kulakları da kocaman ve böylece her şeyi duyabiliyor. E, kara keçi diyorlar çünkü kara kara sakalları kara kara saçları vardı saçları döküldü çünkü stresten hayatta kalmanın stresiyle saçları da döküldü. Ee, ama sakalları dökülmedi ve böyle bir karaktere oynuyoruz. Ve gördüğünüz gibi ee, kaslı, kocaman çam yarması bir şey yani bu da. Ee, hakikaten kara keçi ismini hak ediyor. Selam, Pennington. Oh, efendim. Aşağıda hoş hanımlar var. Genç hanımlar. Ya, tuhaf bir şekilde Hayattalar. Ben herhangi bir hamle yapmadım. Ama belki siz onlarla konuşabilirsiniz. Hani niyetleri iyidir falan yani. Doğrulayabilirsiniz. İkisinin aşağıda ne yaptığını biliyor musun? E, volta girmeye çalışıyorlar sığınağa. Bunun olmayacağını söylediğim zaman bir tanesi bayağı rahatsız oldu. Bana inandığını sanmıyorum. Bir numara mı çekiyorlar sence? Uzun zamandır izliyorum çevreyi. İnsanların her zaman iyi niyetleri olmuyor. Bunu söylediğim için üzgünüm ama gerçek bu. Neler oluyor burada? Yani yakın zamana kadar çok aslında huzurlu bir Hep burada durdum. Sığınaktan çıkanları karşıladım. Onun dışında Appalachia'nın doğal güzellikleriyle keyif yaptım. Ama insanlar Appalachia'ya geri dönmüş gibi. Yani voltlardan volt vatandaşları değil bunlar. Endişe verici bir durum. Ne yapacaklar acaba? Hiç bilmiyoruz. Teşekkürler. Dikkatli olun. Olurum, olurum, olurum. Pennington. <gülüyor> Penington silah alabileceğim bir yer biliyor musun? Penington silahım yok çünkü şu an. İçeri girecek bir yol olmalı. Ha bekle. Ah bir Vault dweller. Vault vatandaşı. Gel bakayım geldim. Selam. Ben kocaman bir şeyin üzerine mi duruyorum şu an? Yok benim boyum benim boyum uzun. Uyuyor. <gülüyor> Karaköşü bayağı kocaman bir herif. Selam merhaba. Whoa, whoa, whoa. sadece arkadaşım. Tehditkar bir durumum yok. Sadece soru sormak istiyorum. Sığınaktan geldin, değil mi? Boş olduğunu sanmıştım. Kapalı açık mı? Yok, kapı kapalı. Karşım bir şey giremez. Lanet olsun ahbap. Wayward'tan ipucu almıştık. Aşağıdaki var. Aşağıdaki han. Bir adam söylemişti bize. Ona sonuncu paramızı verdiğinde söylemişti. Bu sığınanın içinde biliyorsun işte. Büyük şey orada, büyük olan orada. Son şansımızdı. Büyük, büyük şey ne? Ne nükleer strike imminent'la? Dur lan, dur dur dur dur Nasıl la? dur. Nosur'la nük Dur dur dur dur aman abi. Nükleer bomba inecekmiş. Oğlum çok iyi lan. İki dakikamız var. Bu oyunda nükleer bombaları az önce bahsettiğim güven altına, güvence altına alacağımız nükleer bombaları. Fırlatabiliyorsunuz ve öf bunu izlemek istiyorum. Nereden, nereden, nereden şey yapacağız? Abi güzel ben bu nükleer bombayı... Oğlum çok iyi lan bomba gibi bir başlangıç yaptık yine ha. Of tam da güneş batarken oluyor. Kapı gerçekten kapalı mı? Kapı kapalı evet. Geri dönemiyoruz değil mi? Ya kapıyı kapatmışlar. Acaba nereye düşecekler? Umarım önümüze düşer ya. Üf yukarı çıkabilir miyiz acaba? Sen bir Bethesda oyunusun. Buraya çıkabilmem lazım. Yes! Yes! Okay, az çok... Az çok yerleri görebiliyoruz. Ufff. Buradan çok fazla yer görebiliyoruz. Valla kara keçi. Keçi iyisin keçi ha. İyisin hadi hadi patlıcan ha bugün de patlayacağız. İşte ahbablarım keçiyle her gün patlayın. Keçiyle geçirdiğiniz her gün patlarsınız. Öleceğim bu arada. <gülüyor> Öleceğim birazdan. Ama hiçbir etkisi olmayacak çünkü yeni çıktık sığınaktan. Hayır sığınaktan çıktığımız gibi nükleer bombanın düşmesi. Nükleer bombalardan korunmak için girdiğimiz sığınaktan çıktıktan sonra 5 dakika sonra nükleer bombanın düşmesi de muazzam bir olay Ben çok mutluyum bu olduğu için Şöyle haritadan bir bakarsak falan yok Bu ne lan? Aa bunlar farklı oyuncuların kampları ha çok ilginç Of Nereden patladı lan? şu taraftan geldi ama patlamadı hadi ya om Göremedik okey Hiç sıkıntı değil tamam ya. Ucundan kaçırdık Ulan tüh bugün de nükleer bombadan ölemedik gördünüz mü? Otobüs varsa otobüslerde loot vardır bu bir fallout oyunu Harika kaynamış su falan filan Tamam Güzel yay ilk lootlarımızı aldık şu insanlarla konuşmaya devam edelim. Ben o insanlarla konuşmayı bıraktım. Nükleer bomba düşecek diye. Kadınlarla olan sohbetim nükleer bomba tarafından bölündü ya. Merhabalar. Çok özür dilerim. Nükleer bomba düşecek gibi oldu da. Büyük şey burada mı? Büyük şey Sen baştan bir bahsetsene ya. Nükleer bomba yüzünden şey yapamadım. Kusura bakma. Herkesi getiren şey. Hazine. Oo. Yanlış bilgi verilmiş sana. Ama... Söyledim sana. Leysi. Elif sahtekarın tekiydi. Ama bizim son paralarımızdı. Birileri bir şey bili biliyordur. Birazcık daha burada bekleyelim. Birisi bir şeyler söyler. Okay, güzel. Yani bazı sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkürler herhalde. Yani için şey cevap bir şey var mı? E okay. ee, silahınız yoktur değil mi? Seni silahsız mı buraya yolladılar? Yani çabuk bir tane seri sana söyleyeyim. Okay, güzel planımız var. Bu hazine ne peki? Sana bildiklerimi söyleyeyim. Çok değil yani. Birisi bir yayın yaptı. Uzun olmayan, yakın bir süre içinde. Apalachia'da bir hazinenin gömülü olduğu konusunda. Ne olduğunu bilmiyorum nerede olduğunu da bilmiyoruz. Ama insanlar çok çaresiz. Radyosu olan herkes, bunu duyan herkes buraya geldi. Canavarlar olsun veya olmasın. Weyward'ta tanıştığımız herif Carter bize bir, birkaç ipucu verdi. Sadece o ipuçlarını takip ediyoruz biz de. Hadi görüşürüz zaman. Yay, artık silahımız var ben onun silahı kullanırım. Evet bu oyunda silah şeyler geri geldi. Silahlarımızı tamir etmemiz gerekecek. Silah condition'ımız var. Silahımızın durumu var. <gülüyor> Ama yey. Silahımız da var. Sen bir robotsun. Merhaba. Dur lan! Hah, steel scrap alırım. Eee, karak keçinin koca gözleri, koca kulakları ve koca bir burnu olduğu için perception oldukça yüksek olacak. Demek ki bir hazine var bu topraklarda. Güzel. Bu hazinenin peşinden lan Gider Karakeçi. Karakeçi'ye bak sen. Müzikle çalabiliyor. Ve orada bir e, steampunk vardır büyük bir ihtimalle. Yay well tuned. Ellerine kollarını salı Karakeçi. Bu ne? Mouth Aaa. Çok güzel lan. Oğlum bunu çalarız ha. <gülüyor> güzel. abi <hadi> bakayım. <gülüyor> Sende neler var? Simpa Radex, Harika. Sende. Uuu. Tomahawk. Wow. Yay. Ama e, cephane kuraplayabiliyoruz bu oyunda. Üff. Nasıl Nasıl abuser'ın ben onu var ya. Çok heyecanlanıyorum ya. Ya kendi evimi kurmak için, kendi işlerimi yapmak için, kendi düzenimizi kurmak için buraya çok heyecanlanıyorum. Fisherman's hat. Ha! Balıkçı şapkası. İyi, şapkamız oldu. Şapkalar. Şapkalar arası değişmez akbablarım. Oo, orada bir yer var. Aşağıdaki yere gideceğim hemen ama ışıklar yanan ev ilgimi çekti önce. Selam. Ayrık kabin. Okey. Aa! Harika. İyi. İlk zırhımızda bulduk oyundaki. E giyelim. Red or right leg. Ne var başka? Harika, toka aldık. Bunları alırım. Bunların hepsi kampımıza gidecek çünkü. Şuralara bir aralara Şey kursak güzel olabilir gibi geliyor bana Neyse çok beğendiğimiz bir konum olursa haritaya kurarız çek şey, kampı kurarız Ama harita güzel şimdi yani <gülüyor> Harita güzel paket ile birlikte Ek paket ile birlikte çok fazla şey değiştirdiler Neyi ne kadar değiştirdiler Beğenmeyen şeyleri ne kadar değiştirdiler Beğenilen ne eklediler veya beğenilmeyen ne eklediler Bunların hiçbirini bilmiyorum Göreceğiz, böyle böyle göreceğiz bunları. Etrafta hala düşman görmedim, çok güzel. <gülüyor> Bu oyun için çok iyi, etrafta hala düşman görmemiş olamam. Ama burası başlangıç e, şeyi alanı, o yüzden başlangıç bölgesi. Çok da bir şey koymamışlardır buraya. Sur radyasyon veriyor mu? Hayır vermiyor. Veriyor, veriyor, veriyor, veriyor <gülüyor> benim hatam. Sen nesin abi? Besi. İneklerin koruyucusu Besi. Merhaba Besi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi lan. <gülüyor> Üzerinde inek şeyler var, tekstür var. Harika. E, girelim abi. Team on the interior. Sadece sen ve senin takım arkadaşların buraya girebilir. E, böyle yerlerdeyken e, önemli sonuçları olacak, kararlar vereceksin. lar alabilmem ya. Aa öylece alabiliyorum lan bunları. Şarkı, Tattım. iç e, içki hey, almak için sen? çok yanlış zaman zamanı seçtin. Sen kimsin? Hah, bu oyunda diyalog diyalog eklendi bu arada. Bu da başka bir şey. Ama e, diyaloglarda e, statlarınıza göre Special'nıza göre farklı seçenekler de ekleniyor. Skill check gibi special checkler ekleniyor. O yüzden iyi yanlarından bir daha. Ben mi ben e, sadece senin dikkatini dağıtıyorum. Diğer yandan arkandaki adam e, senin beynini uçuracak. Hey dostum yardım eder misin? Diyoruz arkadakine. Ve öldü. Silah, silahı silah alabilir miyiz? Alamıyoruz. Selam. Müşterilerim yapmak istediğim ilk izlerim yapmak istediğim ilk izlerim bu değil. İlk e, round benden Name iki chain benden benim ismim düşaz sen senin hakkında ne yapabilirim e, neydi bu? Hazineden falan bahsediyordu. Ney ne yani bu hazinə? Ya ben de çok bilmiyorum bunu. Crane herif adında birinin yerini istiyor. Bir noktadan o insan hizmet etmişti. Ya, bir süredir böyle herifler benim hayatıma rahatsız ediyor. Ya benim işletmem için iyi bir şey değil bu. Okay, ee, yardım ister misin bu konuda bu heriflerle uğraşmak için? Şimdi bahsettin de. E, evet, Yardımı yardımın dokunabilir. Az önce indirdiğin çocuk. Onun da çetesi var arkada. Ama onun buraya gelen sonuncu herif olmasını istiyorum. Normalde kendi insanlarımı gönderirim. Ama benimkiler zaten işi var. Benim için çalışırsan sana iyi para vereceğim. Ne diyorsun? Benim için yapar mısın bunu? Ne kadar ödüyorsun? Önce ondan başlayalım. 50 kapak. Ne biliyorsun onlarla alakalı? Crane'den bir şey istiyorlar. Bu avantajımıza kullanabiliriz. Tabii ki bu işi benim için yaparsan. Tam tam yaparım. Şuradaki arkadaşını yollamak istemiyorsun doğal olarak çünkü adam e, buraya şey yapıyor. E, herif burayı koruyor. Başka da buraya gelebilir. E, plan duyalım ilk önce ne olacak? Detaylar o zaman. Now, each of these boys came bu heriflerin her biri and Crane and hakkında and soru sormak için buraya geliyor. Biz Sanırım bu avantajımızı kullanabiliriz. Peki böyle heriflerin dikkatini nasıl çekersin? <gülüyor> Karizmamız aa, bir olduğu için bir şey diyemiyoruz. Ee, Mail atarız belki. <gülüyor> Benim annem doğum günü partiler için böyle yapmıştı. Ama ya bu kimse gelmemişti. <gülüyor> Ah tatlım. Um, see, as as <gülüyor> çok is, güzel bir fikir ama. Know, belki farklı bir yol izleriz diye düşünmüştüm. <gülüyor> Bana bir saniye. <gülüyor> çok iyi abi. Akıtlı okay, bir çok iyi. Okay. Tamam ben iyi bir çizemiyorum, okay, iyi şeyler on, çizemiyorum. Beni suçlama. So, Efendim hadi. <gülüyor> Sana bir çizim yaptım. <gülüyor> E ee, çizdim şey inşa ederek bu e, serserilerin dikkatini çekeceksin. Aynen serserilerin dikkatini çekip e, sonra onları dön patronların nerede olduğunu soracaksın. Tabii tabii ben yaparım hadi. But I can spot you some Sana yardım ederim materyallerle ilgili, çalışır ile ilgili. Tamam mısın? Hazır road? mısın yapalım mı bunu? Yapalım yapalım hadi yapalım. Güzel. Sonra bu işin biteceği için çok just memnunum. Just çok seviniyorum. E buertlerin liderleri reisleri nerede saklanıyorsa so, e, onları onlar şu mesajı götür. Weaver'ın yalnız yalnız bırakmaları you know, lazım. In Benim insanlarından biri de bu kaseti yolda buldu. Biraz şey geçmiş ama tarihi geçmiş ama. Ya yani sığınaktan birisi bırakmış bunu. Bir seni bekliyordu. 10 kapağımız oldu ahlakların. yay Kara keçi be <gülüyor> Bu dünyadaki hiçbir şey kara keçinin önüne çıkamayacak. Kara keçi bu dünyaya... Kara keçi apalatçayı yenecek olan kişi. Keçi gibi inatçı çünkü bu konuda. Bir de güzel bir kıyafet alırsak iyi olur. Bu sığınak kıyafetleri... ...eee hoş değil yani bu şeyde bu vahşi doğada. İnsanlar bizi şey sanmasın. Yumuşak başlı biri sanmasın. Aa yağmur yağıyor. Aaa merhaba. Selam. Benim ara silahım yok değil mi? Acaba silah yapabilir miyiz? Yok pipe pistolum var harika. Süper yay. Ben bunu Aa, Modify ve Repair yapabiliyorum harika. Önce bir Repair yap abi. Aynen aynen böyle bir repairle ile süper. Stop Barrel, Standard Short barrel. Range artıyor. Evet abi range artsın yani. Bunu yapamıyorum çünkü kapırım yok. Bakıra ihtiyacımız var. Standart iyidir ya. Refleks ayeti ben çok iyi kullanım. Arcuri'si artıyor ama ya. İsabetlilik artıyor. Tamam birazcık geliştirdik bunu. Volt log. Vault güneyi. Bu benim hatırladığım Appalachia olmayacaktı. Ama bu, bu lanet mutasyonlar, vahşi robotlar. İnşa etmemiz gereken Amerika'yı bu, bu, bu vahşi topraklarda inşa etmemiz gerekecek. Neyi ki Voltak hazırlıklıydı bunları. Bize hiçbir silah vermiyorlar, değil mi? Bunları görüyor musun? Bu çalışma masalarını görüyor musun? Bunların hepsi kampla birlikte yapıldı. Orada bir üste ihtiyacın olacak, bir eve. Kamp sana bunu sağlar. Kaynak bulman gerekecek sadece. Ve biraz emek harcaman gerekecek. Kampı arkada bıraktım senin kullanabilmen için. Bunu yanımda almayarak kendi önerime karşı geldiğimi, karşı geldiğimi biliyorum ama... Apple gördüğüm gibi... VOLT 76'nın bütün üyelerinin güvenliğini düşürmem lazım. Ben hallederim. Ben bir şekilde yolumu devam edebilirim. Flatwood'a gideceğim ben. Beni orada bulun. Zırh craftlayabiliyor muyuz? Güzel. Craftlayalım çünkü. Böyle çok olmayacağız gibiyiz. Headwear. Cowboy hat. Evet evet head. Evet. Yay! Cowboy çapkanız var lan çok iyi. Outfit. Mountain Scout uniform. Bunları önceden aldım sanırım. Çok iyi lan. A seviye atladım. Hehey. Hey! Peki seviye atlama ekranı kendiliğinden mi gelecek yoksa ben mi şey yapacağım? Ben şey yapacağım okey. Güzel. Perception'e birazcık daha mı artırsam? Perception bazlı bir karakter olacağım o yüzden. Oğlum hadi Perception'e birazcık daha gidelim okey. Ben seviyorum böyle konsantre karakterleri çok daha fazla seviyorum. Konsantre, fire daha hoşuma gitti. Ben de bundan vardı, bir tane de aldığım için şu an performem gelişiyor olacak. Space, accept, Okey, ee, Verdiğimiz hasar ve isabet ilk artıyor. Tamam, çok iyi. Aa, evet. Bizim zır parçaları üzerimizde görünmüyor. Inonzur ne kadar kaliteli bir müziği Ne kadar kaliteli bir müziği seni Inon Nükleer kışıda e, oyun artık aldığıma göre oynarız ya yayınlarda falan oynarız yani yayınlar geldiği zaman. Güzel. Abi benim hala kamp kurmam gerekiyor. Kamp yapmam gerekiyor tamam. Armor. Armor'ımız iyi. Şu anki halimizde. Üzerimizde leather chest piece, leather light arm ve right leg var. <gülüyor> Sağ tarafımız iyi ya ahbaplarımız. Sağ tarafımızda zırhlarımız zor, sol tarafımızda yok. Bu üzerindeki kıyafetleri de e, daha önce aldığımı unutmuştum, evet böyle kıyafetlerimiz de var. E, başta böyle gizebiliriz aslında gayet Badass görünüyoruz ha, güzel. Silah yapabiliyor muyum? Aa silah yapabiliyorum. Bolt action pistol yapıp bunu tüfek olarak kullanabilirim. Harika, dur dur dur dur. Bunu switch to modify. Bunu şey yapabiliyor muyum? Yok. Bu da böyle kalıyor. La tüfeğe çevirseydik be. Hey. Harika. Bu iki, Üç bolt action. Bu da ma maşet. Okey. Aa ben. Benim ben susuyorum. Ben burada bir şey görmüştüm. Çeşme görmüştüm. Çeşmeyi kullanabiliyor muyum? Ne güzel lan. Kendi küçük yerleşimlerini koymuşlar. Harika. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Çeşme gördüğüme yemin edebilirim ama. Neyse. İyi bakalım. Hunter for Hire, kuralım bakalım kamp. E, buraya kurayım ben kampı, değil mi? Nasıl kuracağız? Nereden kuracağız? Ama buralarda kurmak istemiyorum ya. Çok şey, çok eğri. <gülüyor> en kötü tanım falan herhalde eğri olması. Hah buralara kurabiliyorum. Ha biraz daha düz bir alan yok mu? Bu. Şey söyleyeceğim. buraya kurayım ya, değil mi? Güzel burada hiçbir şey yok. Yani hiç sıkıntı değil. Kur abi tam burada kurun. Harika, harika. Bu ne lan? Haa okey tamam e, yapalım. Ah. Ah. Uh, stairs değil ya dur. Crafting turrets. Power, power. Power yok mu? Güç. Ah jeneratör. bunu yapamıyorum. Seramik ve şey lazım bana. Oooo. Arabada kalmış. Bifteyi yiyeceğim biraz sonra. Sen. Mr. Farman sana saldırmak istemiyorum ama sen düşman görünüyorsun. O yüzden saldıracağım. Bat böyle işliyor demek. Okey. Öğrenmiş oldum. Patlamayacaksın değil mi? Çok iyi. Hılan. Füzyon saldı. That's Güzel. Kurşun aldık. LED aldık. Wild mongrel mı? Abi aman. <Gülüyor> Uzak lan. <durumdan. Gülüyor> Okey dur dur. <Gülüyor> lan. Sen Karakeji'yi tanımamışsın oğlum. Burası büyük bir Flatwoods, Aynen Flatwood. Yeşil canavarın evi. Bu oyunun şeyini bayılıyorum. Böyle bir sürü mitolojik... Bu modern mitolojideyim. Modern mitolojiden canavarlar getirdiler. Aa, ne? Seramiğe ihtiyacım vardı de da şey, bakıra ihtiyacım vardı. Değil mi? Onları aldım sanırım ya. Hem seramik hem bakır toplamış olmam lazım şu an. Bir iki bir şey daha toplayayım sonra buradan, buradan gideriz. Böyle de gezinebilirim ama bu karakter çok gitmiyor. Oo harika. Barut biraz daha Japan yaparım çünkü ee, cephane bayağı azaldı ona buna sıkacağım ya. Japan yapmam gerekecek. Art daha, daha sonra artık şu an değil Overseed'in görevlerini daha sonra yaparız. Yeşil canavar, yeşil canavarı bulacağız. Bütün canavarları bulacağım bu oyundaki. Uzaylılardan güve adamlara hayaletlere bütün mistik yaratıkları bulacağız. Aslında ben buraya çeşme yaparım. Çeşmeden su içerim değil mi? Çok daha mantıklı. Çeşme yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Aa bunu yapayım önce. Bu görev gereği. Al bakayım çalış. Ha, yapabiliyorum. Aa yok şey yapamıyorum. Yapamıyorum. Plan bulmam lazım. Ulan tüh be. Radyo yönden yapayım abi. Çeşme lazım bana. Bunu yapabiliyorum. Ta tamam, bunu yapayım bari. Uyuyacak yerimiz olur. Tamam. E, küçük bir kampımız oldu böylece. O zaman şöyle yapacağız. Gitip nehrden su içeceğim. Yapacak bir şey yok. Aa, broadcast televizyon yapmam lazım. Okey. Selam. Herif geldi benimle temas kurmaya çalışıyor. Ben uzaylıyım kardeş. Sen daha çok uzaylıya benziyorsun. <gülüyor> Güzel, çok hoş. Radio tab. Ne yapmamı istiyorsun oğlum? Bas lan. <gülüyor> Benimle konuşmaya çalışıyor. Aa kamp yapabil şey yapabiliyorum. Harika, yap bunu. Zırh kulesi nerede abi? Abi burada mı? Buradan görebiliyor muyuz? Aa, evet, tamam benim adam, benim adam, benim hatam. Okey hemen oraya gidip yapacağız ama önce armor workbench. Armor piece yapamıyor muyuz hala? Bayağı bir şey aldım aslında. Nasıl ya? alamıyoruz ya? Tech Pursuer, Cloth Weaver. Nasıl yapamıyorum ya ben bunları? Tam yapamıyormuşum. Okay. E yapabileceğim tek şey bu dinlenmek. Lan tüküreceğim. Uyuyom be. Dur lan uyuyom. Lan tüküreceğim ha. Şişt, lan çıkara keçi. Kaçın oradan yeniliyorsun birisi canlı canlı yiyor şu an kim kimi yiyor kim kimi yiyor kim kimi yiyor kim kimi yiyor sen kimi yemeye çalışıyorsun neredesin sen benim eşyalarıma mı saldırıyorsun ya yerim oğlum ben sizi yiyeceğim hatta Kara keçi biraz sonra sizi yiyecek. Ben şey yapayım ya dur bu böyle olmadı. Aaa tarıt çok iyi. Harika bir tane tarıt koyacağım. Tam böyle dursun abi tarıt. Bu su alıyor. az su alıyor bu harika. İçeyim abi. Çok güzel sağa aşağıda gösteriyor şeyler. Ne kadar aç ne kadar sus kaldım. Aa dur lan benim temiz suyum var zaten. Neden ben bunları içmedim ki? Çok güzel kendimize gelmiş olmamız lazım şu an. Selam dostum, sen bana kaset masıt verecektin, bir şey verecektin, bir şey varmış. Ben bilgi toplarım. Ee, sizin gidemediğiniz bir sürü radyasyonlu yere gidebilirim ben. Ee, sizin bu kampınızla ilgili bir sürü bilgi topladım. Tek istediğim bunları dinlemen ve düşündüğünü söylemen. Tamam, dinlerim. Var. Oo, Bundan yapayım İhtiyacım olur Oğlum çok iyi lan burası böyle birinin yeri yani İyi bayağı. iyi Okey ben bütün bu kasetleri dinledim salak gibi Hiçbir işe de yaramadı Gidip herifle konuşayım bakayım belki bir şeyler verir Umarım bir şeyler verir Hiçbir işe yaramadı çünkü herifin kasetleri Bir şey söyleyeceğim Buranın, burası daha iyi olabilir mekan olarak Belki şu şeyleri kaldırmak isteyebilirsin ara sıra ben bunları alabiliyor muyum öylece? Ciddi misin? Ben, ben bunları alıyorum. Çer alacağım. Hiç itiraz etmiyor. Kadının mekanını soyuyorum şu an. Ben bunları alıyorum ha. İyisin değil mi? Hocam ben senin kasetleri dinledim <gülüyor> ya. Ben senin düşünceni merak ediyordum. Tartışmak istiyor musun? Dinledim kasetlerini. Ne düşünüyorsun peki? Ee, yapımcı olarak e, çok iyi bir geleceğin var. Sadece konuşma ismini... ...ve yazma işini ve başka şeyleri bıraktı ya. <gülüyor> o kadar kötü ha? Neyse dinlediğiniz için teşekkürler sanırım. Umarım bir şeyler öğrenmişsindir. Şimdi senin için yapabileceğin başka bir şey var mıydı? Hocam kasetlerle iş... Yok ya. Soymam izin verdiğiniz için gerçekten çok teşekkürler ya. Çok cömertsiniz. Gün gelecek hepsini geri ödeyeceğim merak etmeyin. Acaba bunları... Bir şey yapacak mı ya? Sen benden bunları bunları aldın. O yüzden bu görevin bu kısmını artık istediğin gibi tamamlayamazsın. Tuvaletten ne alabiliriz? Ya yani oynan yeni başlıyorsanız burası çok iyi e, bir şeyler almak için. Bunlar kağıt. Kağıt aldım. Tuvalet kağıdınız bitti bu arada ha. Çeşmeyi kullanırsanız artık. Oh burayı açamıyorum. Ahtar lazım okey. gibi sınırımız var diyorlar. yani Çok toleranslıyız fazla toleranslıyız. Ama bizim de bir sınırımız var diyorlar. Tamam, çok teşekkürler burayı soymama izin verdiğiniz için. Bu bölgenin ismi ne? Bu bölgenin ismi ormanmış, biliyorum çok şaşırtıcı. Ama yani The Forest orman olarak biliniyor. Vault 76'yı çevreleyen yeşil bölgenin ismi. Baştan şuradaki mekana gelip kendime birazcık daha mermi yapabilirim. Bir şey söyleyeceğim, 308'lik mermiler benim çok işime yarayabilir. Hah, hah şuradan geçebiliyoruz, süper. Şu mekan ne kadar kutlu bir mekan ya. 308'lik yapamıyorum. Gunpowder 5 lazım. 44'lük benim işime yetmez. Neyse artık olanla gidelim. Olanla gidelim abi. Şu an ben milletin mısırını mı çalıyorum ya? Neyse. Kara keçi hayatta kalmak için her şeyi yapar. Hırsızlıkta dahil. Oha ne kadar kocaman bir tarla. Abi helal olsun deyip devam edeceğim ya. Aybot sen bana saldıracak mısın? Ben sana saldırırım sen bana saldırmadan. Sen protect drone'sun. Biraz sonra öleceğiz ha. A öldü. E burada dikiliyordu böyle beni göremedi mi? İyi daha iyi benim için. Lan uçak düşmüş be. A bu ne? Burası kamp mı yoksa? Burası kamp mı, bir mekan mı? Mekan. Çal bakayım, Vaulty'un well dolanın biraz. Çal, hadi bakayım. <gülüyor> Çok iyi lan, çok iyi. Tamam hadi bakalım. Hadi. Hadi bırak. Aa birisi vatansevermiş burada. Müzikler gerçekten çok iyi ya. Peki ben oraya gidebiliyor muyum? Hadi biraz sonra yola gireceğim, yoldan devam ederiz. İleride bir robot... o, fena geldim ben. Ben o robotu almaya kalksam ne kadar rahat mı acaba? Ha sen normalsin. Responder Protector'un çok iyi. Merhaba abi. Selam. Seninle de konuşabiliyor muyuz? The responders need you. Responder'ların sana ihtiyacı var. Flatwoods'taki kisele kiliseye git. O yemek sığınak ve güvenlik. Tamam gideriz abi oraya da. Yani estetik olarak çok güzel. Oyunun kendisi de şu an güzel aslında. Lan Seni hallettim. Başka birisi var mı burada? Yok. Bu oyuna ilgili değinmek istediğim bir nokta daha vardı benim. Bethesda'nın kendisinin yapmadığı bir oyun olduğu çok belli olmuyor mu abi? Yani sadece böyle dizaynında belki bir parça hikaye anlatımında bir parça falan yer almışlar. Gerisini ...yan stüdyoya bırakmışlar gibi görünmüyor ama. Oyun boyunca da zaten bunu anlayacağız ama... ...mesela Fallout 4'deki hani sürekli böyle iskeletler üzerinden, ölüler üzerinden, çevreler, çevre unsurlar üzerinden bir öykü anlatımı var ya... ...bu oyunda yok. Bu oyunda neredeyse hiç yok. Ki daha önce aslında Fallout 76'da neler olabilir diye bir video yaptığım zaman... Konuya da değinmiştim. Hani şey demiştim. Aslında MP'lerin olmaması çok da bir sorun olmayabilir. Çünkü çevresel hikaye anlatımı yapıyorlar zaten. Oo, oh, oh, oh, oh, oh, okey. Şimdi sadece bu değil bu arada sabım. Ama bu oyunda gerçekten böyle hikaye anlatımları neredeyse hiç yok ki yani Fallout 4'te her yerde, girdiğiniz her mekanda, her noktada böyle bir iskelet bir hikaye anlatımı görürsünüz. Neredeyse takıntı haline getirmişler. Yani şey bu burada neredeyse hiç yok. Birkaç yeri gezdik şu ana kadar ve hiçbir şey görmedik. Oyunun modellerini din tarzı çok ya hazır kullandıkları şeyler dışında mesela insan yüzleri falan filan çok Bethesda oyun stüdyosunun yani ana stüdyonun eline çıkmış gibi görünmüyor. Farklı bir tarzda yapılmış gibi. Peki ben bu neden anlatıyorum? Keşke bunu alıp götürebilsek ha böyle kampımıza. Sanki Fallout 76'yı ile daha fazla uğraşan stüdyo hani Bethesda'nın Bethesda, Bethesda Softworks'un e, Arada böyle başka başka satın alarak kullandıkları stüdyolar, uuu bunu alırım Ve bu yüzden Şey böyle düşündükçe birazcık daha heyecanlanıyorum Ya Bethesda oyun stüdyoları Tüm bu Fallout 76 süreci bu oyunda aslında başka bir oyunda daha uğraşıyorlardı Belki ucundan bir şey gösterdikleri bir oyunla Bilemiyorum Hani Yeni bir oyunla. Tamamen yepyeni bir oyunla. Starfield gibi. Ve şeyde olmayacağı için. Yani abi işte Skyrim'deki düzeni bozlar. işte Fallout'taki düzeni bozlar falan. Ama mesela Skyrim'in dizaynı iyi aslında. Fallout 4'ün dizaynı da bayağı. iyi. Yani bir şeyi bozmaktansa yeni ve güzel bir dizaynla gelecekler. Gibi geliyor Starfield'da. Onu böyle beni heyecanlandırıyor. Özellikle. Okay, arada sıra buglar oluyor. Özellikle şeyi düşündükçe heyecanlanıyorum. Lan aslında bu 70 adı çok da onların elinden çıkmış gibi değil yani. Onlar sanki Starfield uğraşıyor gibi. Bilmiyorum ya. Heyecanlandırıyor beni bu. Bunu önce bir koyalım buraya. Broadcast deyip aynen koy bakayım. Crane denen herifin şeyini yaydık. Mesajını yaydık. İşte bakın böyle bir yeni bir dükkan açtık buraya. Yeni yeni şeyler getireceğiz ve bu mesaj bu yayın başka serserilerin dikkatini çekecek. Aa log. Aa logları alabiliyorum. Çok iyi lan. Neyse. Az önce bahsettiğim konuya gelecek olursak baştan kısa özel şeklinde anlatacağım. Oyundaki modellerin tarzı ve oyunda Fallout 4.0 iskeletlerle yapılan veya başka şeylerle yapılan çevre unsurlarıyla yapılan hikaye anlatımının bu oyunun neredeyse hiç olmaması bana aa buraya giderim. Şu kuleye giderim. Oyun üzerinde Çalışan stüdyonun ee, Ama Bethesda oyun stüdyosu değil de Daha sonra ona eklenen kardeş stüdyolar Olduğunu düşündürtüyor Bu da beni şuna çıkarıyor Bethesda oyun stüdyosu Yani Skyrim'e Fallout'u yapan Stüdyo Tüm bu Fallout 76 süreci boyunca Ve en azından bu sürecin Büyük bir bölümü boyunca Başka bir oyunla uğraşıyordu Bir yandan Peki bunu bir neden heyecanlandırıyor? Çünkü Starfield. Starfield beni çok heyecanlandırıyor. Bir ara Starfield hakkında bambaşka bir video yapacağım. Yeni bir bölge mi açacağız sepeye çıkınca? Mesela bak burada kesin bir şey... Ol Oo Ranger Outfit. Ona Mesela şu an neye benziyorum? Şöyle gün yüzüne çıkalım. E güzel görünmüyor. Fena görünmüyor ama şeyi beğenmedim. Survey Area Activate. Bu ne lan? Ne yaptım ben? Şey, bir şey yaptım ama. Haritayı mı şey yaptım acaba? Haritada unmarked location'ları mı koydum bir sürü? Yo. Get the supply drop. Aa supply drop'u alabiliyorum. Aa alayım lan ben onu. Yakınım ol ona? Abi Ranger Head'i takarım kafaya. Hiç açamam takarım. Üf. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Kara keçi kesinlikle böyle görünmeli. Of. Güzel şey de aldık. Supply drop'u şey yapamayız. Başkasına bırakamayız çünkü supply'ım yok. <gülüyor> <gülüyor> çünkü üfki 10 metre aşağıda mı lan o? Screwit geliyorum. Alacağım onu. Hocam. a, pipe revolver'ım bozuldu. Dur lan. Dur oğlum. Şerefsizler. Neyse yeni pipe revolver'ım var. Nasıl? Pipe Revolver'ım bozuldu mu yoksa? Komple mi gitti? Ha, ha okey tamam. Ee, komple gitmemiş hala orada. Bu ne abi? Ne var burada? Psycho. Ay çı çı çı çı çı çı çı Yerim seni ben, Yerim seni ben. Sen ne kadar şirin bir şirin böyle. Ay böyle açı çı çı Buradaki Mr. Farrah'ını da halletmemiz lazım şimdi. Güzel, üç, üç, dörtlerim de gitti. Kampıma geri döndüm, hadi bakayım. Bol materyal geri döndüm, bol bol materyal topladım. Aa! Merhaba, Besi. Selam, sen hazine avcısı. Selam, sen, nasıl, sen kocaman mısın ya? Wow, sen Crane değilsin. Ne oluyor burada? Sen Crane tanıyor musun? Sana hazine bir şey anlattı mı? Crane hazineyi mi buldu? Wow! Ooo. Wow. nerede? Nerede? O nerede? Crane'le Crane'ı anlatabilirsin bana. Mesela daha fazla şey bilmiyorum ben de. Appalachia geldi. Yani herkes gibi hazineyi almak için geldi. En son onu gördüğümde yani terk edilmiş bir depo görmüştü. Ama genel bilgi dışında ben de çok bir şey bilmiyorum. Şimdi senin turun. Nerede o? Senin şeyin değil dostum. Çık git buradan arkadan çıkıp gidiyor ha süper harika ya birisi crane diye bağırıyor Efendim Radikal özgür radikal Sen crane misin? Naaf değilsin ha Sen bizim patronumuzun istediği bilgiye sahipsin bakalım Bana hazine nerede olduğunu söyleyeceksin ve patronumuza seni yalnız bırakacak. İzici sözü. Hocam hayır, sen bana sizin saklandığınız yeri söyleyeceksin yoksa seni öldürürüz. Seni yerim oğlum. Seni yerim. <gülüyor> yerim deyince korktu tabi. Tabi tabi tabi tabi. <gülüyor> ee, West Virginia odun şirketinin yanında. Kuzey gel Hadi gel buradan gidelim. Böyle basıp gidersiniz oğlum var ya taban yerim oğlum sizi ye mi ha Yeyim mi ye yemeye geliyorum hadi Hadi basket koçum bak koçum kaç? konuşamadım Bak açtıktan konuşamıyorum ha yerim seni lan Çok iyi abi seviye atladık atlayalım A açılmamış perk paketimiz varmış tabi tabi aç Perk kartları perk kartları Gunrunner iron fist çok iyi Kendi. Şimdi aslında perceptionımızı bir daha artırabiliriz. Ondan sonra başka şeyler yönlendirebiliriz. Bir noktadan sonra başka şeylerde kullanmak isteyeceğiz gibi duruyor ama tamam abi, perception'a e bir tane daha ver. Daha fazla şey. Harika abi. Bir noktada de vermemiz gerekecek. Kabul et. Concentrated fire, fire ilk önce şey yapıyoruz. Gunnerları yes. Aa, tabancalı birlikte olduğumuz zaman koşu artıyor harika. Şimdi nereye gideceğiz? Ha, şey gidiyoruz, bara gidiyoruz ve düşese bulduğumuz şeyleri anlatacağız. Güzel, sanırım orada bir görev yap bitirmiş olacağız bu şekilde. Kampı kurduğumuz yerin yanında su kaynağı da olacak, bunu unutmamamız lazım. Kampımız şu an pek bir şey benzemiyor ama gelecekte bir şeylere benzeyecek kapalılarım. Selam düşes. Hatred well, yapabiliyoruz. Ya yani kötü görünmüyorsun. O şerefsizlerin nerede saklandığını az çok anladın sanırım. Evet, West Virginia odun şirketinde eee şey yapıyorlar, yer alıyorlar. Harika. Ya o... onlar yanlış duymuşsundur. Peki neden böyle bu? Yakında oradan geçiyordum. Mutantlar vardı orada yakın zamanda. Ya onları gördün sen de, süper mutantları. Eğer bu çete bunları oradan temizlediyse, ya bu herifler birazcık daha güçlü olabilir duyduğumuzdan. Yani nasıl ele almak istediğimize dair şeylerin var mı, önerin var mı? Yani çok iyi silahların yoksa bence gidip her herkesi vurma. Girip belki konuşmak isteyebilirsin. Hani bir aile görmüştüm. Onlarla iş yapmışlardır. Bir oraya da bakabilirsin. Ya onların yakınlarında böylesel ölüsel bir yalmacı da vardı. O da bir şeyleri biliyordur. Onlara bir bak. Okey, aileden bahset. Anchor çiftliğinde bulabilirsin onları. Serseyeler onları çoktan kovmamışsa. Ama hala oradalarsa? Demek ki e, ortada dönen bir anlaşma gibi bir şey var. Yani bir şeyler öğrenmekten zarar gelemez. Tamam, teşekkürler. Her şey güzel sanırım. Volt 76'ya dönüp oradan kuzey batıya doğru gidebilirsin. Bayağı hızlı olur. Tamam abi, 8 tane al. 8 mermiyi bir şekilde kullanırsın ve 4 kepim kaldı baştan. Seninle bir daha ticaret ticaret yapmıyorum. İş yaparım ama ticaret yapmayacağım. Olaya baktan soyulduk resmen ya. Okay. Buradan kuzey batıya gideceğiz. Gidelim abi. Ben önce üzerindeki ağırlığı bir oraya bırakayım. Böyle mi daha iyi? Yoksa böyle mi daha iyi? Lütfen yorumlarda belirtirseniz çok hoşuma gider. Ben şu an için Ranger Hat'i giyeceğim. Bir süre daha bununla devam edelim. İyi ağırlığımız çok iyi. Ağırlığımız çok iyi. Buradan Kuzey Batı'ya doğru devam edeceğiz. İleride sınarında bir çiftlik var. Tamam gidelim o çiftliğe. Okey. Şu an şu an iyiyiz. Elimizde bir revolver var. Boru bir revolver. Boru altı patlar ama olsun. Sen beni görmüyorsun ha. Sarım sneak attack yaptım. En baştaki nükleer bombayı görebilseydik ya onu göremedik. Oyun göstermedi bize onu. Lan vuramadık ya tüh. Hocam Dur dur dur dur lütfen vurma. Nereye gittim öleceğim biraz sonra. Ölmeye çok yakınım abi güven güvenliğe kaç güvenliğe kaç güvenliğe kaçamıyorum. Okey burada daha iyiyim Geldikleri zaman göreceğim. Ne olan beni bulamıyor musun? Arkavuşuna ah, girdi. Seni vuracağım ki ama. Yay. Biraz canımız gitti ama Şu an şeyi düşünüyorum aslında yatak falan bulabilirsek belki Belki dinlenebiliriz Var mıdır burada? Ulan daha fazla var ya Neyse öldüler Semye mesaj Respander'lar hiçbir şey bilmiyorlarmış her gece gökyüzünde onlardan daha fazla şey var ee, kardeşlik onları uyarmıştı. Hepimiz uyarmışlardı. Defiance has fallen. Ee, bizi uyarmışlardı. Ne demekse artık. Erzaklarımız tükeniyor. Abby'ye gitmeye çalışabilirim. Özgür realetler daha fazla biliyordur. Semi, bunu okuyorsan Abby'ye git. Red Rocket e, Mega Durağ'ın doğruca doğusunda. O Brotherhood ka çelik kardeşi hakkını herkesin daha fazla biliyor. Melekler e, seni korusun. Çünkü başka bir şey korunmayacak. Harika canım artmaya da devam ediyor böylece. Çok iyi. İşimize yaradı aslında burası. Gerçekten işimize yaradı. Yeni yeni şeyler aldık. Güzel bir progresimiz oldu. Ee, bir eski ana hikaye var. Bir yeni ana hikaye var. Eski ana hikaye bu yeni paket gelmeden önceki ana hikaye. Yeni ana hikaye ise e, paket geldikten sonraki ana hikaye. Ne kadar uzaktı bu acaba? Ben daha volt 76'ya varmadım. Volt 76'ya ulaşıp ondan sonra Kuzey Batı'ya gideceğim. Moonshiners check. Bir mekan daha var önümüzde. Aa dur. Bu mekan bu mekanların ne olduğunu görebiliyorum. Çünkü ben şuradaki bir kuleyi falan şey yaptım. Flatwoods look out'ta mı? Neyse buluruz biraz sonra. Daha fazla scorç duvardır burada. Ha. Scorch. Scorchlar ee, bir vebanın sonucu olarak oradalar. Böyle hortlaklar ve yağmacılar arası bir şey sahiplersen. Aa, sen buradasın. Oğlum çok iyi lan. Sen ama <gülüyor> Tam burası güvenlidir o zaman büyük bir ihtimal. Yoksa bu herife saldırırlardı. Değiliz. Kene var. Allah kahretsin. Koca koca keneler var yine böcekler var. Öl şerefsiz. Harika büyüte çaldık. 308'lik ve harika. Yes, gunpowder. Yes. Barut. Barut bize çok yardımcı olacak. Lan! Daha fazla da vardır içeride büyük ihtimalle. Neredesin lan? Çok hızlı arkede diyor şerefsiz. Çok hızlı arkede diyor ya. Korkunç oğlum. Çok korkunç. Bu değil. Bu da değil Ha! Oh! <gülüyor> 58 verme. Abi 58 mermi ne? Bu silah zaten canavar gibi iyi vuruyor. Neredesin lan? Neredesin? Ke gördüm seni. Gördüm seni. şuna bak ne? Uş. Abi. <gülüyor> Nefret ediyorum o yarattıklardan ya. Sizler robotsunuz, bana düşman değilsiniz, harikasınız. Şu kenelerden bir kurtulsaydınız hocam be. Çok kötü olmuş içerisi. Ya bakın mesela iskelet var falan ama ne ne yani anladım mı? Bu adam ne ne yapmışmış? Mesela? Bu araba gelmiş burada kaza mı yapmış? Yoksa bombalar düşünce mi ölmüş bu adam? Yani... Bunu da mı çalışıyorum? Aa, insan var burada. Merhaba insan. Ne yapıyorsun sen burada? Abi şeyler yapıyor, bir şeyler pişiriyor. Hey, sana nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum ben. Keşke cevap verebilsem. Bana selam verdi, ben selam veremedim ya. Vault 76'ya geri döndük. Yine festival olmadan oynayacağım arkadaşlar. Eee, evet ahbaplarım. Bu manzara eşliğinde de bu videonun sonuna geldik. Bu Fallout 76 idi. Fallout 76 Wastelanders'di. Ee, oyun güzelleşmiş, iyileşmiş. Böyle diyaloglar falan gelmiş. Güzel yani. Ee, sizin de... Ee, ee, önerinizle bu oyuna başladım. Aslında benim de başlayasım vardı ama satın almak istemiyordum. Çok kalbimi kırmıştı Bethes'te ama şu an e, iyiyiz gibi. Güzel gibi. Yani böyle. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Ee, keyif aldıysanız like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.